Değerli izleyenler, türkülerin taraf salam haber bültenine kaçtığımızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık'ım aslında. Tarık'a bir nokta komanda haber bülteni başlıyor yaklaşık 0047'ye kadar bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri için paylaşacağız benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıtma kodursak değerli dostlar. Tarih Haber, Tiktok Tarih Haber TV, Facebook Tarih Haber, Linkedin Tarih Haber, Yay Tarih Haber, Tumblr Tarih Haber, Instagram Tarih Haber, Twitter.Yılmaz, Reddit.Ground570308, Youtube Tarih Haber TV ve Facebook VK Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer e, canlı yayın uygulamalarına bakacak olursak Biko Live'da yayındayız. E, Biko Live kanalımız Tarih Haber TV'den ulaşabilirsiniz. Zupcanın yayında yayındayız. Zupcanın yayın kanalımız Tarık Haber TV'den ee, bize ulaşabilirsiniz. yayınlz ki kanalımız Star haber TVden müze ulaşabilirsiniz del dostlar. şte sesli olarak yayın 3 kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere abone olmayı unutmayın değerli izleyenler. Twitter'a bekleniyorsunuz. Sesli var. Twitter'a bekleniyorsunuz. Değerli izleyenler. Azarp'ta da değerliyiz yani Azar hanımımız Farika verdiğinden bizlere bulaça Dediğimiz gibi 0-0 kadar bu ekranlarda istersi yenler ve öh. ilk haberimiz de Şu açıklama geldi. Saldırıların hedefi haline getirildik, dedi değerli izleyenler. Sadat'tan açıklama geldi Kılıçdaroğlu. Bizi hedef haline getirdi, dedi. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu basına haber vermedi. Uluslararası Savunma Danışmanlık, inşaat Sanayi ve Ticaret Aşi gidip sert açıklamalarda bulunmuştu. Yöneticiler tarafından içeri alınmayan Kılıçdaroğlu, ''Eğer seçim güvenliğini tehlikeye atacak bir şey olursa sorumlusu burasıdır.'' ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan Gergin Ardından Salat'tan açıklama yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun kendini hedef haline getirdiğini belirten Salat Göntücili, hukuki süreci başlattıklarını belirtti. Salat'tan geldi. bizi haline getirdi. CHDP lideri Kemal Kılıçdaroğlu basına haber vermeden Uluslararası Savunma, Danışmanlık, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Haşi'ye Sadat, A gidip sert açıklamalarda bulunmuştu. Yöneticiler tarafından içeri alınmayan Kılıçlaroğlu, eğer seçim güvenliğini tehlikeye atacak bir şey olursa sorumlusu burasıdır ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan gerginliğin ardından Sadat'tan açıklama yapıldı. Kılıçlaroğlu'nun kendilerini hedef haline getirdiğini belirten Sadat, yöneticilerin hukuki süreci başlatacaklarını belirtti. Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Sadat, Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, Sadat ne bir paramiliter ordudur ne dev milis gücü yetiştirilir. Sadat'ın çatışma bölgelerinde herhangi bir faaliyeti de bulunmamaktadır, dedi. Beylikdüzü'ndeki Sadat Genel Merkezi'nde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şirketle ilgili iddialarına ilişkin düzenlenen basın toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, Yönetim Kurulu Üyeleri Haluk Yıldırım ve Ersan Ergür'ün yanı sıra şirket avukatı Enes Malik Saran katıldı siyasi tarihe kara leke olarak geçti. Toplantıda basın açıklamasını okuyan avukat Saran, ticari şirket olan müvekkilinin bir siyasi parti lideri ve milletvekilleri tarafından basılmasının Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçtiğini söyledi. Saran, kamuoyundaki iddialarla ilgili şirketin birçok kişi ve kuruma yönelik hukuki girişimlerde bulunduğunu belirterek, bu saldırılar, Müvekkilimize açılan derdest, dava ve soruşturmaları etkilemeyi amaçlamakta ve aynı zamanda müvekkil şirketi saldırıların hedefi haline getirmektedir. Bir ana muhalefet liderinin yargı üzerinde kamuoyu baskısı oluşturmayı hedefleyen bir saldırıyı gerçekleştirmesi hazin bir durumdur ifadelerini kullandı. Son dakika, CHP lideri Kılıçdaroğlu bilerek basına haber vermedik diyerek duyurdu. Eğer seçimi gölgeleyecek bir şey olursa iddiasını ispatlamalı. CHDP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından müvekkil şirkete karşı açılmış tek bir dava bulunmadığını vurgulayan Saran, CHP tarafından, genel başkanlarının iddialarını destekler herhangi bir delik kamuoyu ile paylaşılamamıştır. Madem ki CHP Genel Başkanının böyle bir iddiası vardır, o halde bu iddiasını ispat yükü sırtına yüklenmiştir, dedi. Saran, Sadat'ın bir iş yeri ve bir çalışma ofisi olduğunu belirterek, Dolayısıyla bu saldırı TCK madde 116-2 kapsamında iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçunu oluşturmaktadır. Ayrıca müvekkil şirket iş yeri önünde yapılan basın açıklaması TCK madde 216 kapsamında suç teşkil etmektedir. Tüm bu hukuka aykırı eylemler sebebiyle tarafımızca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak ve hukuk mahkemelerinde tazminat davası açılacaktır diye konuştu. Saldırıların hedefi haline geldik. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi ise Sadat'ın, Türk ticaret kanununa tabi olarak faaliyetini sürdüren ticari bir şirket olduğunu kaydetti. Tanrıverdi, Sadat'ın kurulduğu tarihten bu yana pek çok maksatlı iftirayla karşı karşıya kaldığını söyleyerek, Sadat, ne bir paramiliter ordudur ne dev milis gücü yetiştirir. Sadat'ın çatışma bölgelerinde herhangi bir faaliyeti de bulunmamaktadır. Sadat'ın Suriye iç savaşıyla ya da Suriye'den Türkiye'ye iltica eden sığınmacılarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır dedi. <gülüyor> Sadat'ın yaklaşan genel seçimlerle ilişkilendirilmesinin seçim güvenliğine gölge düşürme gayretinden ibaret olduğunu belirten Tanrıverdi, şöyle konuştu. Ana muhalefet partisi genel başkanlığı koltuğunda oturan bir şahıs, bir ticari şirketi kamuoyu nezdinde hedef göstermiş ve terörle yattı alamıştır. Bu açıkça ortaya koymaktadır ki ana muhalefet lideri, en temel evrensel hukuk ilkelerinden nasibini almamıştır. Şirket ve yöneticileri, ana muhalefet lideri tarafından saldırıların hedefi haline getirilmiştir. verdi hiçbir Türk vatandaşının evi veya iş yerinin ana muhalefet partisi liderinin taşkınlık yaparak zorla girebileceği yerler olmadığını söyleyerek, şirketimize gerçekleştirilen saldırılara karşı bugüne dek avukatlarımız tarafından hukuki süreç kararlılıkla yürütülmekte ve bundan sonra da kararlılıkla yürütülecektir diye konuştu. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sokak köpeklerinden kaçarken beyin kanaması geçirdi, yaşam savaşını kaybetti. Altın ve döviz dolup çiğde geldi. Sen savcı falan değilsin. Kılıçları olundan flash çağrı. O tehdimin sırrı ortaya çıktı. En çok aranan haberler. Son dakika haber, spor, astroloji ve madam. <gülüyor> Ana Haber Ülkenimiz devam ediyor. Yaklaşık 0047'ye kadar tercih edilmiş. Beyaz Saray'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Önce Tayyip Erdoğan'ın İsveç Finlandiya'nın NATO ile ilgili ifadeleri sonrası Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü, Üniversitesi yani Türkiye ve atadığı Temsilciler ile çalışmaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili ifadeleri sonrası Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Türkiye ve atadığı temsilcilerle çalışmaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin pozisyonunu netleştirmeye davet ettiklerini ve bu konuda Türkiye ile çalıştıklarını kaydetti. Pisaki, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi. Türkiye ile çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz ifadesini kullanan Pisaki, birçok NATO ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine desteğini açıkladığını anımsattı. Pisaki, Türkiye ve atadığı temsilcilerle çalışmaya devam ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan olumlu değiliz demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararıyla ilgili olarak İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz, olumlu değiliz diye konuşmuştu. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü yönelik yaptırım muafiyeti ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlara devam edeceğiz. Yanlış yapıyorsunuz, adımlarınızı doğru atın açıklamasını yapmıştı. Ha. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması olumlu değiliz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sokak köpeklerinden kaçarken beyin... Ka Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık e, 0-0-47'ye kadar. Ekonomik kriz sonrası seçim geldi. Ülküler, gençler politikacılardan intikam istiyor. Lübnan seçimleri gençler ekonomik krize karşı intikam istiyor deriz yerler. Lübnanda 15 Mayıs seçimlerine çok az bir süre kaldı. Bu siyasi değişim çarısını güçlendiren 2019 protestoları ve 2022 Beyrut Lübnanı patlamasından bir yapılacak ilk genel seçimler olacak. Özellikle genç aktivistler seçmenlere ülkede var olan krizlerden sorumlu olduğunu düşündüğü politikacılardan intikam alma çağrısı bulunuyor. Peki pazar günü yapılacak seçimler öncesinde öne çıkan konular neler? İşte haberinizde. Lübnan seçimleri gençler ekonomik krize karşı intikam istiyor. Lübnan'da 15 Mayıs seçimlerine çok az bir süre kaldı. Siyasi değişim çağrısının güçlendiği 2019 protestoları ve 2020'deki Beyrut Limanı patlamasından beri yapılacak ilk genel seçimler olacak. Özellikle genç aktivistler, seçmenlere ülkede var olan krizlerden sorumlu olduğunu düşündüğü politikacılardan intikam alma çağrısında bulunuyor. Peki pazar günü yapılacak seçimler öncesinde öne çıkan konular neler? Dünya Bankası'na göre Lübnan ekonomisi, 1850'lerden beri bir ülkenin yaşadığı en kötü ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya. İlk defa oy kullanacak olan 23 yaşındaki Beyrutlu aktivist Natalia Abouhar, pek çok insan sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak için 3, 4 ya da 5 işte birden çalışıyor diyor. Asgari ücretin 800 bin Lübnan lirası olduğunu, buna karşın bir depo benzinin ise 500 bin lirasına doldurulduğunu hatırlatan Natalia, eğer yalnızca asgari ücret kazanıyorsanız, Arabanızın benzinin iki kere tam olarak dolduramazsınız şeklinde konuşuyor. Koronavirüs pandemisinden önce bile ülkenin ekonomisi bir çöküşe doğru gidiyordu. Uluslararası Para fonunun IMF, Ekim 2019'daki açıklamasına göre nüfusun yaklaşık üçte biri yoksulluk sınırı altında yaşıyordu. İşsizlik neredeyse %25'ti ve ülke düşük büyümeyle yükselen enflasyonla başa çıkmaya çalışıyordu. Halk hükümetin günlük elektrik kesintileri, içme suyu kıtığı, sınırlı sosyal sağlık hizmetleri, zayıf internet bağlantısı gibi en temel gereksinimleri sağlama konusunda bile eksik kalmasına karşı büyük bir öfke duyuyordu. Orta sınıf kalmadı. Ekim 2019'da hükümetin yakıt ve hadsap gibi servislerde vergi artırımına gitme planları, kötü yönetilen ekonomiye karşı toplu protestoları şiddetlendirdiği protestolar hükümetin istifasıyla sonuçlandı. Ancak ülkenin en önde gelen gazetelerinden Lorient Lejour'un da belirttiği üzere protestolar sadece vergisi vergisiyle ilgili değildi. İnsanlar sürgübilebilir olmayan borç yönetimi ve ekonomik sorunlarda pratik çözümlerin üretilememesinden şikayetçiydi. Pek çok kişi yıllardır ülkenin siyasi sahnesini ele geçiren, ülkenin problemlerinden ise kendi refahını düşünen yönetici elitleri suçluyordu. Pandemi ise ekonomiye bir darbe daha vurdu. Turizmin %70'e yakın azalması en büyük etkenlerdendi. Ekonomi 2021 ile tekrar açıldığında, para birimindeki değer kaygı da, yakıt ve ilaç ithalatında daha yüksek fiyatlar ödenmesine yolu açtı. Enflasyon arttı, kıtlıklar yaşandı. Benzin ve tüp istasyonlarında, hatta fırınlarda uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Elektrik kesintileri ve artan fiyatlar ekmek üretimini de azaltmıştı. Natalya bugün temel ihtiyaç maddelerine bile ulaşılamadığını ya da çok pahalıya mal olduğunu söylüyor. Hakil insanlar hala devrini oldukça kaybeden lübnan lirasıyla ücret alırken zenginler dolarla ödeme alıyor ya da dışarıdan dolar alıyorlar. Artık orta sınıf kalmadı. Beyrut Limanı'ndaki patlama. 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda depolanan amonyum nitratın patlaması sonucunda en az 218 kişi hayatını kaybetti ve 7 binden fazla kişi yaralandı. Yaklaşık 300 bin kişi de evsiz kaldı. Al, yaşananlarda hükümetin ihmali olduğunu söylüyor ve siyasileri yolsuzluk yapmakla suçluyor. Bu krizlerin sonuçları ekonomiyi alt üst etti. Ülke içinde ve dışında siyasi değişim çağrıları yükselmeye başladı. Natali, hükümette ve ülke yönetiminde 50 yıldan fazladır aynı Başarısız olduklarını kabul etmeleri gerekir diyor. Uzmanlara göre Lübnan siyasetinin bir problemi de, devam ettirdiği konfesyonizm sistemi. Bu demek oluyor ki, ülkedeki farklı dini toplulukların temsili için parlamentoda demografik yoğunluğa göre koltuk sayısı belirleniyor. Lübnan'da resmi olarak Müslüman, Hristiyan, Dürz ve Yahudiler olmak üzere 18 dini topluluk var. Parlamentodaki 128 sandalye, Hristiyan ve Dürzilerin dahil olduğu Müslümanlar arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Muhalefet grubu Yatis ve Endem Pia Asad, yeni partilerin ilk defa parlamentoya girmek için konfesyonel olmayan bir hareket istediklerini söylüyor. Natalya de yeni grupların ve partilerin artık bu şekilde bir paylaşım olmasını istemediğini belirtiyor. Genç seçmenler intikam istiyor. 225 binden fazla kişi yurt dışında oy kullanmak için kaydoldu. Bu sayı 2018'dekinin 3 katı. Bu seçimlerde genç seçmenlerin oyları çok önemli. Natalya diyor ki gençler fark etti ki onların aileleri, büyük anne ve babaları doğru siyasi seçimleri yapamadı. Onlar intikam almak istiyor, meyrut patlamasından sorumlu tutulan, ülkeyi ekonomik olarak batıran, bizi gaz istasyonlarında, marketlerde ve fırınlardaki uzun kuyruklarda beklemeye itenlerden intikam almak. Biliyoruz ki bu seçimde tüm temsilcileri değiştiremeyeceğiz. Belki de parlamentodaki ondan fazla kişiyi değiştiremeyeceğiz. Ama bir şeyleri şimdi değiştirmekle ilgili değil. İnsanlar büyük resme bakıyor. Kendi ve çocuklarının geleceğini düşünüyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. <gülüyor> <gülüyor> Ana haber ürterimiz devam ediyor değerli izleyenler. Ee, yaklaşık 0047'ye kadar. garantili isim vererek açkaldı bulucukta sonuçlar almak et, sonuç elde etmek istedi ama olmadı dedi. Rusya-Ukrayna savaşının 3. ayında da dünyanın beklediği ateşkes haberi henüz gelmedi. İki ülke birbirine karşı söylemleri daha da sertleştirdi. Son görüşmeye değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Fransa Cumhurbaşkanı Macron için ben kendisinin arabuluculukta bazı sonuçlar elde etmek istediğini biliyorum ama bulamadı dedi. Zelenski isim vererek açıkladı. Ara buluculukta sonuçlar elde. 3. ayında da dünyanın beklediği ateşkes haberi henüz gelmedi. İki ülke de karşı söylemlerini daha da sertleştirdi. Son gelişmeleri değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Macron için "Ben kendisinin arabuluculukta bazı sonuçlar elde etmek istediğini biliyorum ama bulamadı." dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in imajını kurtarmak için bazı liderlerin kendisine özelliği gibi egemenliklerinden taviz vermeyeceklerini açıkladı. Macron'un açıklamaları Zelenski, İtalya'nın Rai bir televizyon kanalına verdiği röportajında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un savaştan sonra iki tarafın da aşağılanmaması ve Rusya için çıkış yolu bulma konusundaki açıklamalarını değerlendirdi. Rusya için bir çıkış yolu aramaya gerek olmadığını vurgulayan Zelenski'yi, Sayın Madrol bunu boşuna yapıyor. Rusya istemediği ve kendisine ihtiyacı olduğunu anlamadığı sürece savaşı durdurmak için hiçbir şey yapmayacak, hiçbir çıkış yolu aramayacaktır dedi. Zelenski'yi, ben kendisinin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Arap'un zulükte bazı sonuçlar elde etmek istediğini biliyorum ama bulamadı. Ve bizim tarafımızdan değil, Rusya'dan diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in imajını kurtarmak için egemenliklerinden taviz vermeyeceklerine dikkati çeken Zelenski'yi, bana Başkan Putin'in imajını kurtarmak için egemenliğimizin taviziyle ilgili bazı şeyler önermek bazı liderler açısından pek doğru değil ifadelerini kullandı. Papa Franciscus'un Ukrayna ve Rusya bayraklarıyla başlattığı uzlaşma eyleminin kendileri için kabul edilemez olduğunu kaydeden Zelenski'yi, şunları söyledi. Rusya bayrağı, bu bizi öldüren ve öldürmeye devam eden bayraktır. Şu anda bizim için Rus bayrağı tek şeyi ifade ediyor, o da imhar. Rusya'nın bizden dilemesi gereken özür boyutunu hesap edemiyorum. Kapı, ipçi bayrakla eylem yapmayı önerdiğinde bizim için zor oldu. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hindistan'da katliam... Ama verskülterimiz devam ediyor yaklaşık. 0047'ye kadar değerli izleyenler Melis sesizliğini sessizliğini bozdu içimde kalmasın dedi ve o kareyi ilk defa paylaştı. Melis sesizliğini sessizliğini bozdu bu fotoğrafı paylaşmamıştım içimde kalmıştı kalmasın dedi. MHP eski milletvekili Ahmet Çakar'ın canlı yayındaki bir tartışma programında Sadakatsiz dizisinin derini Melis Sezen'in Dekoliteli elbisesiyle ilgili yaptığı yorum tepki çekmişti tartışmaların ardından bir Sezen sesini bozdu. 25 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından ödül töreninde dekoliteli kıyafetiyle çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sezen bu fotoğrafı paylaşmamıştım içimde kalmıştı kalmasın biz kadınlar çok güçlüyüz notunu düştü. Melis Sezen sessizliğini bozdu, bu fotoğrafı paylaşmamıştı, içimde kalmıştı, kalmasın. MDP'li eski milletvekili Ahmet Çakar'ın canlı yayındaki bir tartışma programında, Sadakatsiz gizisinin derini Melis Sezen'in dekolteli elbisesiyle ilgili yaptığı yorum tepki çekmişti. Tartışmaların ardından Melis Sezen sessizliğini bozdu. 25 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından ödül töreninde dekolteli kıyafetiyle çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sezen bu fotoğrafı paylaşmamıştı, içinde kalmıştı. Kalmasın. Biz kadınlar çok güçlüyüz notunu düştü. Oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz Aralık ayında katıldığı altın kelebek ödül töreninde göğüs deporteli bir kıyafet giymişti. Milliyetçi Hareket Partisi eski milletvekili Ahmet Çakar ise geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon kanalındaki tartışma programında Sezen'in deportesiyle ilgili yorumlar yaptı. Çakar'ın geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göreğe kadar inmiş sözleri tepki çekti. Çok sayıda kişi Melis Sezen'e destek vermişti. Ruhumuz nasıl isterse öyle. Tepkilerin ardından oyuncu Melis Sezen de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak eleştirilere yanıt verdi. Melis Sezen ödül töreninde dekolteli kıyafetiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, bu fotoğrafı paylaşmamıştım. İçinde kalmıştı. Kalmasın. Biz kadınlar çok güçlüyüz. Her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz. Duygumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle. Notunu yazdı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Manu Alkan kendine iltifat etti. Son haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 0047'ye kadar izleyenler altın ve dolarda makas aralığı uyarısı geldi. Silkeleme operasyonu yapıyorlar dedi. Altın ve dolar yatırımcısını silkeleme operasyonu var diyerek uyardı. İslam memişten makas aralığı yorumu geldi. Altın, dolar ve kripto paralar için değerlendirmelerde bulunan bir Fransız Osman'ı İslam memiş bu hafta çok büyük bir operasyonun içindeyiz diyerek Yatırımcıları panik yapmamaları konusunda uyardı. ABD Merkez Bankası FED'in bilinçli bir şekilde silkeleme operasyonu yaptığını iddia eden İslam Memiş, Dolar-TL kuru ve gram altın fiyatı için makas aralığına dikkat çekti. Memiş, ekrandaki rakamların serbest piyasada görülemeyeceğini dile getirdi. Finans, finans, Luizm Altın ve dolar yatırımcısının silkeleme operasyonu var diyerek uyardı. İslam Memiş'ten makas aralıyorlardı. Altın ve dolar yatırımcısını silkeleme operasyonu var diyerek uyardı. İslam Memiş'ten makas aralıyorlardı. Altın, aralı Altın, dolar ve kripto paralar için değerlendirmelerde bulunan finans uzmanı İslam Memiş, bu hafta çok büyük bir bir operasyonun içindeyiz diyerek yatırımcıları panik yapmamaları konusunda uyardı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'in bilinçli bir şekilde silkeleme operasyonu yaptığını iddia eden İslam memiş dolar tl kuru ve gram altın fiyatı için makas aralığına dikkat çekti. Memiş, ekrandaki rakamların serbest piyasada görülemeyeceğini dile getirdi. Dolar kuru 20 yılın en yüksek seviyelerinde kalmaya devam ederken hafta başından bu yana yükselişini sürdüren kur 15,50 lira seviyesini test etti. Euro tl ise şu sıra 16,12 seviyelerinden alıcı buluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in daha agresif faiz artırımına gitmesi olasılığını artırarak ons altını baskılamaya devam ediyor. Altın fiyatları 1850 dolar seviyesini aşağı yönlü kırarken, 1800 doların altına inmemek için çabalıyor. Dün günü yüzde bir kayıpla tamamlayan gram altın ise ons altındaki düşüşe rağmen dolardaki güçlü duruş sayesinde yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Altın ve dolar yatırımcıları piyasalara ilişkin son gelişmeleri araştırırken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir yorum geldi. Youtube kanalında piyasalarda yaşanabilecek gelişmelere dair değerlendirme yapan İslam Memiş Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) tarafından silkeleme operasyonu yapıldığını iddia etti. İşte İslam Memiş'in piyasalara ilişkin değerlendirmelerinden öne çıkan satır başları. Merkez bankalarının faiz arttırmaktan başka çaresi kalmadı. Hiç kimsenin beklemediği bir anda Amerikan Merkez Bankası Fed ciddi bir silkeleme operasyonu yaptı. Bu operasyonla birlikte bütün varlıklarda sert çöküş yaşandı. Bu süreçte dolar endeksinin 104 seviyesinin üzerine hızlı bir şekilde çıktığını gözlemliyoruz. Yani dolar uluslararası piyasalarda değer kazanma sürecine devam ediyor. Bu hafta Fed üyeleri ve Fed başkanı Powell'ın açıklamaları oldu. Faiz artırım süreci ile ilgili pozitif ve şahin tonda yapılan açıklamalar diğer riskli varlıklarda satışlara neden oldu. Özellikle küresel borsalarda sert düşüşler gördük. Yüksek enflasyon karşısında merkez bankalarının kontrollü bir şekilde piyasaları manipüle etmesi, özellikle resesyon riskiyle küresel piyasaların karşı karşıya gelmesi, merkez bankalarının faiz artırmaktan başka çaresinin kalmaması da gelecek aylar için çok da yönetilebilir bir dünya ekonomisi olmadığını bize göstermiş oluyor. 3 liralık makas aralığı var. Yatırımcılar bu süreçte soğutkanlı bir şekilde panik yapmadan kalmalılar. Bu hafta yaşanan sert çöküşten sonra kripto paralarda haftanın son işlem gününde toparlanma görülüyor. Aslında her ne kadar düşük bir rakam varsa bu piyasaya giren yatırımcı sayısında ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz ifadelerini kullanan İslam Memiş, dolar kurunda serbest piyasa, bankalar ve ekran arasında 3 liralık makas aralığı olduğunu belirterek Makas aralıklarına dikkat edin. Ne alırken ne satarken bu makas aralıklarını göz önünde bulundurmayan yatırımcı yanlış hamleler yapabilir dedi. Ekrandaki fiyata gram altın piyasada yok. Altının 10 aralığı için 1830-1930 doları işaret eden İslam Memiş, bu bant aralığında kalmaya devam ediyor, 1830 dolar seviyesi dün kırıldı. Ons altında düşüşlerin devam etmesi için en az 2 gün üst üste bu seviyenin altında kapanış gerçekleştirmesi lazım. 900 liranın altına sarkmayan bir gram altın var. Gram altının kurtarıcısı dolar kuru oldu. Dolar yüksek olduğu için gram tarafında düşüşler görmedik. Ekranlarda 906 lira görseniz de şu anda kapalı çarşık piyasasında gram altın 925 lira. Yani 906 liraya gram altın piyasada yok. Bol yüzden alım-satım arasındaki yanılgıyı rafa kaldırıp buna alışmanız gerekiyor şeklinde değerlendirmede bulundu. Dolardaki değer artışının yıl sonuna kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Doların karşısındaki tüm yatırım araçları şu anda ezme politikası ile insanların varlıklarını çalıyorlardı diyen İslam Memiş şunları dile getirdi. Çok büyük bir operasyonun içerisindeyiz bu hafta. O yüzden tuzaklara karşı duruşunuzu bozmayın. Dünyada yükselen bir enflasyon var. Merkez bankaları köşeye sıkıştı. Küresel finans sistemi çöktü. Sistem çöktüğü için de insanların elinden varlıklarını alıyorlar. Lütfen varlıklarınıza sahip çıkın. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dolardaki yükseliş hızlandı. Al haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 0 0-47'ye kadar değerli dostlar. Hindistan'da katliam gibi yangın meydana geldi. 27 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da katliam gibi yangın 27 kişi öldü. Hindistan'ın Delhi kentinde bir binada yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan yangının büyüklüğü nedeniyle ölü sayısının artabileceği bildirildi. İşte katliam gibi yangının detayları. Hindistan'ın Delhi kentinde bir binada çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Gındiane Press'in haberine göre, kentin batısındaki muka metro istasyonu yakınındaki bir binada yangın çıktı. 27 kişi öldü. Delhi polisi, yangında en az 27 kişinin öldüğünü açıklarken 40 kişinin de yaralandığını bildirdi. Delhi itfaiye dairesi şefi Atılgarlı. Binanın ilk ve ikinci katından 20 kişinin kurtarıldığını, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Garb, yanının büyüklüğü nedeniyle ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Yangının sebebi henüz bilinmiyor. Hindistan'da yetersiz bakım ve yangına müdahale için uygun ekipmanın az olması zaman zaman insanların bu şekilde hayatını kaybetmesine yol açıyor. Yeni derdide 2019'da bir binada elektrik kontrağı sonucu çıkan yangında 43 kişi ölmüştü. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Lübnan seçimleri, gençler ekonomik krize karşı intikam istiyor. Meteoroloji uyardı. Hafta sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması, olumlu değiliz. En çok aranan haberler. Son dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com. Aynı Ana haber <gülüyor> Bültenimiz devam ediyor. Değerli izleyenler yaklaşık 0-0 e, geriye kadar devam edecek. Diğer haberimize geçiyoruz efendim. Milli Salman Bakanlığı acaba haberi duyuyordu. Bir askerimiz maalesef şehit düştü. MSB acı haberi duyurdu. Pençe kilit operasyonu bölgesinde bir şehit. Milli Savunma Bakanlığı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada pençe kilit operasyonu bölgesinde eğitimin patlaması sonucu piyade sözleşmeli Erselman Güler şehit oldu. 3 asker yaralandı denildi. Pençe kilit operasyonunda piyade sözleşmeli Erselman Güler'in teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının Elyep'e, patlaması sonucu şehit olduğu ve üç askerin yaralandığı bildirildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi ençekilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen eğitimnin patlaması sonucu Kahraman silah arkadaşımız piyade sözleşmeli Er Selman Güler Şehit olmuş 3 Kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimizi Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk silahlı kuvvetleriyle asil milletimize baş ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Akıl almaz olan, alkollü sürücü polisi görünce, bu tabelaları kullananlar şimdi yandı. Ekvergi talebi, dünyayı ayağa kaldıran görüntüler, taşlayarak öldürdüler. En çok aranan haberler. Son dakika haber, spor. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık 0047'ye kadar bu ekranlarda olacağız. Bunu en kısa, bu en kısa sürede yapın. Çok önemli değerli izleyenler. Asla kullanıcı, kullanıcılara dikkat. Bunu en kısa sürede yapın çünkü çok önemli. WhatsApp 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip bu kadar büyük bir kitlenin tehlikelere karşı korunması oldukça önemli. Bir hack saldırısının hedefi olmamak için tüm WhatsApp kullanıcılarının değiştirmesi gereken bir WhatsApp ayarı var. İşte her WhatsApp kullanıcısının en kısa sürede açması WhatsApp kullanıcıları dikkat. Bunu en kısa sürede yapın, çok önemli. WhatsApp bir milyardan fazla kullanıcıya sahip. Bu kadar büyük bir kitlenin tehlikelere karşı korunması da oldukça önemli. Bir harp saldırısının hedefi olmamak için ise tüm WhatsApp kullanıcıların değiştirmesi gereken bir WhatsApp ayarı var. İşte her WhatsApp kullanıcısının en kısa sürede açması gereken WhatsApp ayarı. Siber saldırganlar sosyal medya hesaplarımızı da hedefliyorlar. Hatsap ise onların en fazla hedef aldıkları sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Hatsap çeşitli önlemler alsa da, siber saldırganlığı farklı yöntemler geliştiriyor. Bu yüzden Hatsap kullanıcıları tehlikelere karşı kaygı duymaya devam ediyor. Ancak tehlikeli saldırılardan korunmak adına tasarlanmış Hatsap özelliklerinden birinin güvenlik uzmanları tarafından kesinlikle kullanılması isteniyor. Hatsap kullanıcılarının dikkatini. En önemlisi bu. Hatsap kullanıcıları korumak için tasarlanmış birçok özelliğe sahip. Ancak iki adımlı doğrulama bunların en önemlisi. Dussu'nun haberine göre, bir güvenlik uzmanı, tüm kullanıcıların bu ayarı mümkün olan en kısa sürede açmaları gerektiğini belirtti. Hatsap yeni özelliklerini sundu, ifadeler artık Hatsap'ta. İlk savunma hattı benzetmesi. Lockout şirketinden Tom Davidson, numaranızı başka bir cihazda yapılandırarak mesajlarınıza erişmeye çalışan birine karşı ilk savunma hattıdır, dedi. Davidson'a göre, bu ayar etkinleştirildiğinde, numara hadsap ile ilişkilendirilmeden önce kullanıcılardan bir erilmeye, anahtar isteniyor. Böylece birinin kullanıcı adınızı ve şifrenizi ele geçirmeyi başarması durumunda ekstra koruma sağlanmış oluyor. İki adımlı doğrulamayı kullanmanın hayati önem taşıyabileceği kaydediliyor. Hatsap'ta iki adımlı doğrulama nasıl açılır? Hatsap'ta iki adımlı doğrulamayı açma işlemini gerçekleştirmek için. Birinci öncelikle Hatsap'a girin. İkinci daha sonra ayarlardan hesapa tıklayın. Üçüncü iki adımlı doğrulama seçeneğine tıklayın. Dördüncü etkinleştiri seçin. Beşinci altı basamaklı bir anahtar kod girin ve ardından onaylayın. Altıncı daha sonra e-posta adresinizi girip onaylayın. E-posta adresi eklemek isteği bağlı. Temel bir kural olarak iki adımlı doğrulama anahtarınızı asla başkalarıyla paylaşmayın. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Mars'tan gelen biz... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 0.047'ye kadar değerli izleyenler. Can kaybı vaka sayısından son durum belli oldu değerli izleyenler. Son dakika haberine göre 13 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu. Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı'nın internet sesinde yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs COVID-19 salgına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 13 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 1534 kişi koronavirüse yakalandı. 7 kişi hayatını kaybetti. İşte koronavirüs belirleriyle ilgili sondur. Son dakika.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 Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs, COVID-19, salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 13 Mayıs 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 134.027 COVID-19 testi yapıldı. 1.534 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu COVID-19 saddik.otv sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 134.027 COVID-19 testi yapıldı, 1534 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1673 oldu. İşte güncel koronavirüs tablosu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %85,47, birinci doz aşı yapılanların oranı %93,17 olarak kayıplara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147.620.847 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Orduk, Amasya, Nula, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az 2 doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Bitlis, Arif ve Elazığ olarak sıralandı. 12 Mayıs koronavirüs tablosu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 047'ye kadar değerli izleyenler. Günün videosunda bugün ölümden kaçış... E Anı kameralara yansı sahne ve çocukları kıl payı kurtuldu. Sancak TV'de tır elektrik direğini devirdi, anne ve çocukları ölümden döndü. Sancak TV'de sokak üzerinde dönmeye çalışan tırı sürücüsü manevra yap yapamayınca elektrik direğini devirdi. O yüzden yolda yürüyen anne ve çocukları üst üstlerine doğru düşen elektrik direğinden kıl payı kurtuldu. Anne çocukların korku ile kaçıştıkları anlar kameralara bakan ambiyan yansıdı. Sancaktepe'de tır elektrik dileğini devirdi. Anne ve çocukları ölümden döndü. Sancaktepe'de sokak üzerinde dönmeye çalışan tır sürücüsü manevra yapamayınca elektrik dileğini devirdi. O esnada yolda yürüyen anne ve çocukları üstlerine doğru düşen elektrik dileğinden kıl payı kurtuldu. Anne ve çocukların korku ile kaçıştıkları anlar kameraya yansıdı. Olay, Sanktepe'de geçtiğimiz salı günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde dönmeye çalışan 34 HF7612 plakalı tır sürücüsü, manevra yapamayın elektrik direğine bağlı ellere çarparak tellerin gerilmesine sebep oldu. Çarpmanın etkisiyle sokak üzerinde bulunan iki elektrik direği saniyeler içinde devrildi. O esnada sokak üzerinde yürüyen bir anne ve iki çocuğun ise üzerlerine devrilen elektrik direğinden kıl payı kurtuldu. Korku dolu anlar kamerada. Küçük çocukların ve annenin korku ile kaçıştıkları anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tır sürücüsünün sokak üzerinde manevra yapmaya çalıştığı esnada elektrik direklerine çarptı, çarpmanın etkisiyle elektrik direğinin devrildiği, o esnada yoldan geçen bir anne ve iki çocuğunun kıl payı kurtulduğu ve kaçıştığı görülüyor. Direğin altında kalmaktan son anda kurtuldular. Kazaya tanıklık eden vatandaşlardan Sezer Aras, Tır sokak üzerinden dönmeye çalışırken dönemeyerek manevra yapmaya çalıştı. Elektrik telleri aşağıda olması nedeniyle, yerdirmesi sonucu aşağıda bulunan iki direk yıkıldı. Tır sürücüsü gaza bastıkça oradan geçen iki küçük çocuk ve annesi direklerin altında kalmaktan son anda kurtuldular. Şok tehlikeliydi. Tır sürücüsü kaçtı, polis ekiplerine haber verdik dedi. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İnekleriyle belediye binasını bastı. Kılıçdaroğlu bilerek basına haber vermedik diyerek ana haber bültenimiz devam etti. Sosyal medya bunu konuşuyor. İstanbul ve Ankara dahi birçok ilden görüldü. Meteor iddiası sosyal medyayı salladı. İstanbul ve Ankara dahi birçok ilden görüldü. Marmara bölgesine meteor mu düştü soruları Merak edilirken sosyal medyada yer alan iddialara göre Marmara bölgesinin yanı sıra Ankara'dan da gözen bir meteorun düştüğü öne sürüldü, meteorun parlak bir şekilde olduğu ve net olarak görüldüğü iddia edildi. İddiası sosyal medyayı salladı. İstanbul ve Ankara dahil birçok ilden görüldü. Marmara bölgesine meteor mu düştü, soruları merak edilirken, sosyal medyada yer alan iddialara göre, Marmara bölgesinin yanı sıra Ankara'dan da gözlemlenen bir meteorun düştüğü öne sürüldü. Meteorun parlak bir şekilde olduğu ve net olarak görüldüğü iddia edildi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara gibi birçok şehirden net ve parlak bir şekilde görüldüğü iddia edilen bir meteorun, yeryüzüne düştüğü öne sürüldü. Sosyal medyada gündem oldu. Saat 21.10 civarında Marmara bölgesinin yanı sıra Ankara'dan da görüldüğü ifade edilen bir meteorun net ve parlak bir şekilde düşüş iddiası sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Bazı kullanıcıların kesin gördüğünü iddia ettiği meteorla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sonuçlar hayret edin. Ana haber biterimiz devam ediyor yaklaşık 0047'ye kadar değerli izleyenler. Son dakika göre i̇srail Suriye'yi vurdu. Ölü ve yaralılar var değerli izleyenler. İsrail-i Suriye'yi vurdu. 4 asker öldü. 7 kişi yaralandı. İsrail ordusu dün akşam saatlerinde Suriye'nin Hamaş yerine hava hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 Suriyeli asker hayatını kaybederken 7 sivil de yaralandı. İsrail Suriye'yi vurdu. 4 asker öldü, 7 sivil yaralandı. İsrail ordusu dün akşam saatlerinde Suriye'nin Hama şehrine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 Suriyeli asker hayatını kaybederken 7 sivil de yaralandı. İsrail Suriye'nin Hama şehrinin masraf ilçesine hava saldırı düzenledi. Saldırıda 4 Suriyeli askerin hayatını kaybettiği, 7 sivilin yaralandığı açıklandı. Hava savunma sistemi devreye girdi. Yetkililer, yerel saatte 20'te düzenlenen saldırıda Suriye ordusunun hava savunma sisteminin devreye girdiğini ve çok sayıda füzenin imha edildiğini duyurdu. İLLİA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hindistan'da katliam gibi yangın, 27 kişi öldü. Beyaz Saray'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması. Bu tabelaları kullananlar şimdi yandı. Ekvergi talebi. Ana Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 0047'ye kadar değerli dostlar. Soğak köpeği dehşeti yaşandı. Saldırıya uğrayan fotoğrafçı yaşam savaşını kaybetti. Sokak köpeklerinden kaçarken beyin kanaması geçirdi. Yaşam ve savaşını kaybetti. Adana'nın Ceyhan ilçesinde Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kaçarken yere düşen 44 yaşındaki Oktay Tokmak beyin kanaması geçirdi. Bir hafta yoğun bakımda kalan Tokmak yaşam savaşını kaybetti. Sokak köpeklerinden kaçarken beyin kanaması geçirdi. Yaşam savaşını kaybetti. Adana'nın Ceyhan ilçesinde Sokak köpeklerinin saldırısına uğurlayan ve kaçarken yere düşen 44 yaşındaki Oktay Tokmak Bey'in kanaması geçirdi. Bir hafta yoğun bakımda kalan Tokmak Yaşam Savaşı'nı kaybetti. Ceyhan ilçesi İnönü mahallesinde 6 Mayıs'ta meydana gelen olayda, kendisine ait fotoğrafçı dükkanının önünde duran Oktay Tokmak, yoldan geçen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kaçarken yere düştü Bey'in kanaması geçirdi. Sürü halinde gezen sokak hayvanlarının saldırısından kaçmak isteyen Tokmak, yere düşerek beyin kanaması geçirdi. Tokmak, kaldırıldığı Adana Balcalı Hastanesi'nde bir haftadır verdiği yaşam savaşını kaybetti. Olayda sokak köpeklerinin saldırdığı iki kişi de çeşitli yerlerinden ısırılmaları sonucu yaralanmıştı. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. DGS Başvuru Kulab... Ama mülterimiz devam ediyor. Yaklaşık 0047'ye kadar değerli izleyenler. Akıl almaz olay yaşandı. Polisi görünce yaptı şok etti. Parasıyla değil mi dedi. Akıl almaz olayı alkollü sürücü polis görünce tanımadığı ailenin evine girmek istedi değerli izleyenler. Akıllara durgunluk veren olay kütahya'da yaşandı. Alkollü sürücü doktor İ.A. trafik polislerini fark edince tanımadığı bir ailenin evine girmek istediği Polislerin yakaladığı İA'nın daha önce de alkolü araç kullanmaktan 3 kez EDT El Konol'da ortaya çıktı. Akıl almaz olay. Alkollü sürücü polisi görünce tanımadığı ailenin evine girmek istedi. Akıllara durgunluk veren olay Kütahya'da yaşandı. Alkollü sürücü doktor ya trafik polislerini fark edince tanımadığı bir ailenin evine girmek istedi. Polislerin yakaladığı İA'nın daha önce de alkollü araç kullanmaktan 3 kez ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Bahçeli Evler Mahallesi'nde iddiaya göre seyir halinde olan 43 AVN 231 plakalı araç sürücüsü İA arkasından gelen trafik ekiplerini görünce aracını park etti. Polis, durumundan şüphe ettiği sürücü İA'nın aracını durdurup alkol muayenesi yapmak istedi. Anne ile birlikte misafirliğe geldiğini iddia ederek aracını fark ettiği binada tanımadığı bir ailenin dairesine girmeye çalışan sürücü yağ, alkol alkohol muayenesini kabul etmezken, tehliyetini ve kimliğini vermedi. Anneden şoke eden sözler. Polis ekiplerine güçlük çıkarıp hakaretlerde bulunan ya gözaltına alındı. Elleri kelepçelenen yağ polis aracına bindirildiği sırada annesine araya girdi. Alkollü direksiyon başına geçen oğlunu benim oğlum doktor. Parasıyla değil mi? İçer diyerek savunan Annena polislere hareket etti. Trafik ekipleri, sürücü anın polis merkezine götürülmesinin ardından aracı otoparka çekmek istedi. Annena bu sefer de araçlarının çekilmemesi için çaba harcadı. Hakaret ettiği polis memurlarının şikayetçi olması üzerine Annena da ifadesi için polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerince yapılan incelemede sürücü anın daha önce de 3 defa alkollü araç kullandığı için 2028 yılına kadar ehliyetine el konulu tespit edildi oluşturma sürüyor. Değerli ana sayfaya dönmek için tıklayınız. DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Ana haber bülterimiz devam ediyor. Yaklaşık 0047'ye kadar değerli dostlar. arkadaşına gönderdi ve üniversiteli gencin acı sonu yaşandı değerli izleyenler. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin acı sonu barfiks demirine asılı halde bulundu. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Ömer Pural 4. devette Devent'te yarı zamanlı çalıştı. iş yerinde marfix demirini aslı halde bulundu. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin acı sonu. Marfix demirini aslı halde bulundu. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Ömer Pural 4. Levent'te yarı zamanlı çalıştığı iş yerinde barfik demirini asılı halde bulundu. Gencin ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu. Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kağıthane 4. Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi Ömer Bural, 23. Önceki gün akşam saatlerinde yarı zamanlı çalıştığı Kaya Tırmanışı salonuna geldi. Burada mesaisini tamamladıktan sonra iş yeri çalışanı Barış G., e, Kural'a iş yerini kapatacağını ve çıkmaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Kural, iş yerinde biraz daha kalacağını ifade ederek Barış G'ye çıkabileceğini belirtti. İş yerinden ayrılan Barış G, sabah saatlerinde geldiğinde Ömer Kural'ı barfiks demirine asılmış halde buldu. Çalışanın ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Yakınları yasa boğuldu. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yeri çalışanı Barış Geyin ifadesine başvurarak iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeyi aldı. Yapılan inceleme sonucunda polis, gencin intihar ettiği şüphesi üzerine durduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp Kurumu kaldırıldı. Gencin ölümünü haber alan yakınları ise yasa boğuldu. Dağcılık ve tırmanma sporu yapıyordu. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan ve üniversitenin dağcılık kulübünde olduğu öğrenilen Ömer Kural'ın dağcılık ve tırmanma sporu yaptığı öğrenildi. Ayrıca gencin yaklaşık 5 ay önce sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıktı. Gençten geriye ise kayalıklarda tırmanış yaptığı görüntüleri kaldı. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. DevGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?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 Ve değerli izleyenler bu haber bize tarikhaber.com'un haber bürtelerinin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleyen sitemizde yer alan reklamlarda tıklayarak bize daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle yakşamlar diye sorun çıkın.